Hem surat yapar, hem çepik çıkardır kuş. Heh. Çepik kaçılır, döne, uçulur kuşu. Dönmeyen cıt cıt kuş ne uçacak? Bir saat iki saat kuş mu çarla? Bir saat iki saat kuş mu kuş? Dişi kuş en az, en az üç saat. İşte Erkek gelin, kuş dört saat, beş saat, üç saat çıksın. Kuşmazlığı bize unutturdular ya. Abi bunun zevkimiz uçuyor herhalde. Ya zevkim uçuluyor tamam He. İsmail. Bilenden yapacağım bu işi. Sana ne demem? Ha benim kuşum olmasın. Ney derim araştırırım mesela. Alır ona hizmet ederim. Sen şimdi eski kuşlar uçurduğun için gözümü önüne geliyor acaba şöyle böyle biri çıkmasa biri çıkıyor. Çıkar çıkar. Valla ben güne diyorum. bana Sana bir şey diyeyim mi? Bizim tacıların üstüne kuş hera hera hera eram. Şimdi bak, bazıları hep şey diyor. Çoğunu araştır. Bak Sivas'ta çoğunu araştır. Bütün çoğu kuşlara bizim kuşlarımız gider. İlla ki ben ona kanaat geliyorum sonuna kadar. Ha. Faruk, Faruk, Faruk, Kaleli Faruk. Kaleli Faruk'u ebinen kimi fizik ya. Urfa'ya gidiyo şuraya dedim ne Urfa'sı ne diyar mı gel kardeşim bana burada dedim ya <gülüyor> Al götür Faruk'u taşlıları faruk'u ne Faruk'u taşlıları la La biz verdik la O zamanın parası 300 bin liraya verdik Verdim gördüm verdim. verdim ben bak, mi? Allah'a bak ayakkabıcıya Ne kuşlar gördün Adam dedi ya rahmetlik ruhu dinleyin Alkudan kuş aldık kuşlarımız havaya gitmeye başladı dedi ya adam ya. Aa durup dişiyi. Ya orda şayet ispatla. Allah